Merhaba, bu videomuzda Watsan 1610LT lazer makinesinin neden piyasadaki en popüler lazer makinelerinden biri olduğunu anlatacağız. Başlıca artıları, evrensel bir çalışma alanı ve bu makinenin 50'den fazla tamamlama ve iyileştirmeye sahip olmasıdır. Watsan 1610LT, metalik olmayan malzemelerin seri üretimi ve kesimi için tasarlanmıştır. Bu makine, Sürekli yük altında bile yüksek güvenilirliği garanti eder. Makine hem küçük üretim hem de büyük lazer atölyesi için uygundur. Bu da ona, diğer modellere göre büyük bir avantaj sağlar. Watson 1610LT'nin avantajlarından biraz daha bahsedelim. Watson 1610LT, düz ve metalik olmayan malzemelerden ürünlerin kesilmesi ve seri üretimi için uygun, Otofokuslu, orta format bir karbondioksit lazer makinesidir. Makine, yüksek hassasiyette işleme, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı sağlar. Makine, kontrplak ve 13 mm kalınlığa kadar diğer ahşap malzemeleri, plexiglas ve iki katmanlı olanlar da dahil olmak üzere plastikleri keser ve ayrıca kumaş, kürk, kauçuk, karton ve kağıt ile çalışabilir. 16 1610LT yüksek kaliteli bir çalışma kafasıyla donatılmıştır. Güvenilir bir lens yuvasına sahiptir ve kafanın kendisi portala güvenli bir şekilde takılır. Uzun süreli çalışma sırasında bile yuvalar gevşemez. Temizlik için lense erişim kolaydır. 100-120 Watt gücünde Zinc Selenit D20-F50 lens en yüksek hızlarda çalışmayı kolaylaştırır. Makinenin 1600x1000 mm çalışma alanı, orta format levha malzemelerle rahatça çalışmanızı olanak sağlar. Masa, lamel çıtalarla birlikte gelir. Ayrıca çok sayıda küçük ayrıntıya sahip kumaşları veya modelleri kesmek için bir petek masa satın alabilirsiniz. Watsan 1610LT, masayı kaldırma ve indirme mekanizmasına sahiptir ve 160 mm alçaltılabilir. Bu özellik farklı kalınlıktaki malzemelerle çalışmayı mümkün kılar, odak uzunluğunun ayarlanmasına yardımcı olur ve ayrıca silindirik nesnelerle çalışmak için döner bir cihaz yerleştirmenize izin verir. Aynı zamanda çalışma alanı 80 kilograma kadar yüke dayanabilir. Bu mermer, taş ve granit gibi ağır malzemelerle çalışmayı mümkün kılar. Bir içten geçişli masanın varlığı masa üstünün kendisinden daha uzun levha ve rulo malzemelerle çalışmanıza olanak tanır. Makine ahşap ve mobilya sektöründe, ambalaj tasarımında, dış ve iç reklamcılıkta, hediyelik eşya, oyuncak, tahta ve eğitici oyunlar üretiminde, tekstil ve ayakkabı sektörleri için kesme malzemelerinde ve diğer alanlarda kullanılmaktadır. VATSAN 1610LT 13 mm kalınlığa kadar ahşap, kontrplak, MDF, sunta ve diğer türdeki ahşap malzemeleri 20 mm'ye kadar parolit, akrilik, plexiglas, monolitik polikarbonat ve iki katmanlı olanlar dahil plastikleri keser ve ayrıca kumaş, kürk, kauçuk, karton, kağıt, taş ve diğer malzemelerle de çalışır. Sert çerçeve konstrüksiyonu, makinenin güvenilirliğini ve dayanıklılığını artırır. Gövde metalinin kalınlığı 2.9 mm'dir. Bu, titreşimleri neredeyse tamamen ortadan kaldırır. Bu özellikle aktif atalet oluşturulduğunda gravür sırasında geçerlidir. Watson makinelerindeki tüm çerçeveler ısıl işleme tabi tutulur. Bu da makinenin çalışma doğruluğunu birkaç yıl garanti eder. Güçlendirilmiş portal, çalışma sırasında ana yükü taşır ve makinenin dayanıklılığını, doğruluğunu, titreşim olmamasını ve hareket hızını önemli ölçüde etkiler. Alüminyum portal, köşelerde 7 mm'ye kadar olmakla birlikte 5 mm kalınlığındadır. İşin dayanıklılığını sağlayan ek sertleştirme nervürlerine sahiptir. Otomatik odaklamalı çalışma kafası, malzemenin kavisinden bağımsız olarak nozuldan işlenen malzemenin yüzeyine önceden belirlenmiş bir mesafeyi korumanıza izin verir. Ürünlerde kusur korkusu olmadan, kavisli malzemeleri kazımak ve kesmek için kullanılabilir. Çalışma kafasının hareketi, yüksek hız ve çalışma doğruluğunu sağlayan 3 fazlı step motorların yardımıyla gerçekleşir. Makineler 1 bölü 4 kayış dişli kutularıyla donatılmıştır. Bu oran, lazer kafasını hareket ettirirken adımı kırmak, ve motordan gereksiz yükü kaldırmak için tasarlanmıştır. Kayış dişli kutuları, sorunsuz çalışmaya, artan hassasiyete ve kaliteye katkıda bulunur. Watson makinelerinde sadece 3M kayış kullanılmaktadır. Daha büyük bir dişe sahiptir, aşırı ısınmaya ve gerilmeye maruz kalmaz. Bu nedenle oldukça uzun bir servis ömrüne sahiptir. 15 mm kalınlığındaki PMI ray kılavuzları, hassas çalışma sağlar ve makinenin ömrü boyunca sürekli yüklere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. 5 mm algılama mesafesine sahip, portal elemanlarının birbiriyle çarpışmasını engelleyen, mükemmel konumlandırmadan sorumlu olan ve hareketli parçaların çarpışmasını ortadan kaldıran Fotek Endüktif Uç sensörleri kullanılmaktadır. Mekanik olanlardan farklı olarak, kirlenmeye maruz kalmadıkları ve daha uzun çalışma için tasarlandıkları için arızalanma olasılıkları daha düşüktür. Standart olarak lazer tüpünün gücü 120 Watt'tır. Lazer tüpünün evrensel montajı, uygun hizalama için konumunu ayarlamayı kolaylaştırır. Bağlantı elemanları, borunun çapı ve gücü ne olursa olsun hızla değiştirilmelerini sağlayan bir ayar vidası ve bir ölçek ile donatılmıştır. Azaltılmış nozul kesit alanı, iş parçasının uç yüzünde karbon birikintileri olmadan temiz bir kesim sağlar. Makine bir su akış sensörüne sahiptir. Bu sayede bir soğutma sistemi arızası durumunda Watsan 1610LT otomatik olarak kapanarak lazer tüpünüzü aşırı ısınmadan korur. Su soğutma ve hava beslemesi makinenin farklı yerlerinde elektrik ile ayrılmıştır. Güvenliğinizi önemsiyoruz. RDC 6332-M kontrol sistemi, belirli bir programa göre makinenin kendi kontrolünü sağlar. Dosyalar Wi-Fi, LAN, USB üzerinden içe aktarılabilir, kontrol sisteminin yerleşik belleği vardır ve dosyaları bir USB sürücüsünden kaydedebilir. Watson 1610-LT makinesine bir yıl süreyle resmi garanti veriyoruz. Gerekli tüm evrensel bileşenleri dünyanın herhangi bir bölgesinde her zaman kolayca ulaşabilirsiniz. Watson makinelerinin misyonu, her müşteriye sorunsuz çalışma sağlamak ve ortaya çıkan ürünlerin en yüksek kalitesini daha düşük maliyetle garanti etmektir. Bu nedenle, makineleri modernize ederken sadece güvenilir değil, aynı zamanda sürekli çalışmayı sağlayan tanınmış bileşenler kullanıyoruz. Makinenizin özellikleri ve maliyeti hakkında detaylı bilgi almak için bizi arayın veya web sitemizi ziyaret edin. Bu videonun Watson 1610LT makinesinin teknik özelliklerini anlamanıza yardımcı olmasını umuyoruz. Lazer makineleri hakkında herhangi bir sorunumuz varsa yorumlara yazın veya sosyal medya hesaplarımızı veya web sitemizi ziyaret edin. Uzmanlarımız her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.